Aşağıdaki verileri kutu grafiği üzerinde gösteriniz. Bu grafiği bazı yerlerde kutu bıyık da derler, kutu bıyık diyagramı da derler. Dörtte birlik çeyreklik oluştururken medyanı dışarıda bırakınız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Evet, burada bir sürü sayı ya da veri görüyorum. Bunları sıralamak için sürükleyebilirmişiz. Çok güzel. Bakın işte aynen, aynen böyle. Bu işimize yarayacak. Yaptığımız sıralamanın doğru olup olmadıysa kontrol edilmeyecekmiş. Diğer sorularda gördüğünüz karalama tabletim yanımda değil, şu an elimde sadece mouse'um, farem var ve soruyla baş başayım. Ve tabii ki size de bunu yapmanızı öneriyorum. Neden mi? Çünkü öğrenmenin en iyi yolu, en iyi yollarından bir tanesi pratik yapmaktır. Ve biraz da reklam yapalım. Kaan Akademi'deki 150.000 alıştırma size pratik yapmanız için çok iyi bir ortam, çok iyi bir fırsat sunuyor. Evet, şimdi soruya geri dönelim ve bu sayıları sıralayalım. Burada bir 7 var, sonra 8 var, hatta birden fazla 8 var, hepsini buraya taşıyorum. Sonra 9'lar var, 4 tane de 9 var. Evet, 9'ları da yerleştirdiğimize göre sıra 10'da. 2 tane de 10 var. Ve en büyük sayı, en büyük sayı 13 ve bitti. Sıralandılar. Peki, en küçük sayı kaçmış? 7. İşte bu noktada kutu grafiği devreye giriyor ve bizim için çok da faydalı bir şey yapıyor. Bakın, en küçük ve en büyük sayıyı bu şekilde gösterebiliyoruz. Bize verilen sayıların aralığını öğrenmiş olduk. Şimdi sıra medyanda. Bunu ortadaki çizgiyle yapacağım. Ve daha sonra burada gördüğünüz diğer iki çizgiyle de bize verilen sayıların dörtte birliklerini belirleyeceğim. Evet, ortadaki çizgiye geri dönelim. Bu çizgi medyanı gösterecek demiştik. Medyan neydi? Ortadaki sayı. Sayılarımızı sıralamıştık. 11 tane sayı olduğuna göre ortadaki sayının iki tarafında da 5'er sayı olacak değil mi? İşte bu. 9 ortadaki sayı. Eğer 10 tane sayı olsaydı ne yapacaktık? Elimizde 10 sayı olsaydı ortada 2 sayı olacaktı ve bunların ortalamasını almamız gerekecekti. Eğer bu son söylediğim kafanızı karıştırdıysa, Kaan Akademi'deki Medyan'la alakalı diğer videolara bir bakın, tavsiye ederim. Ne dedik? Burada 11 sayı var. Medyan bu ortadaki, yani sağında 5, solunda 5 sayı olan 9 olacak. Evet, kalem olsaydı bu 9'un etrafını çizerdik. Neyse, bu 9. Şimdi sırada dörtte birlikler var. Size bu alt kısımdaki sayıların medyanı nedir diye sorarsam ne dersiniz? Unutmayın, dörtte birlikleri hesaplarken medyanı dışarıda bırakmamı söylenmişti. Bu medyanı dışarıda bırakıyorum. Buradaki 9, 8, 8, 8 ve 7'nin medyanına ihtiyacım var. 5 sayı var. 5 sayının medyanı nedir? Ortadaki. Yani bu. 8. İkinci dörtte birlik burada başlıyor. 8 olarak işaretledim. Aynı şeyi üçüncü dörtte birlik de yapalım. Bu medyan da dışarıda kalacak. Buradaki en büyük 5 sayının medyanı ortadaki 10'dur. O zaman bu çizgiyi de 10'un üzerine getirelim. Ve karşınızda ikinci dörtte birliğin sonu, üçüncünün başlangıcı. Ve böylece kutu grafiğini çizmiş olduk. Tebrikler.